Selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Problemler Çalışma kitabındayız. Biliyorsunuz ki çözümlerini yapıyoruz. Aynı zamanda konulardan önce ufak bir konu anlatımını yapıyorum arkadaşlarım. Aritmetik ortalamada kalmıştık, öğreniyorum kısmındayız arkadaşlarım. Sayfa numarasını ben sana hatırlatacak olursam da 7. sayfanın bugün konu anlatımını ve örnek çözümlerini yapacağız. Aklınıza bulunsun. Verseniz gelin, başlayalım başlayalım. Videomuza, dersimize tabii ki videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da lütfen sevgili arkadaşlarım unutmayın diyelim ve hadi bismillah. Şimdi aritmetik ortalama sevgili arkadaşlarım bunu ilkokulda da gördün sen biliyorsun ama yine de bir hatırlayalım. A1, A2, A3, AN gibi N tane sayının toplamının bu sayıların adedine, bölümüne... Bu sayıların aritmetik ortalaması ya da ortalaması denir. Sadece ortalama diyorsa aritmetik ortalama anlayacaksın sen tamam mı? Bu ortalamayı nasıl buluyoruz? Toplam bölü adet. Yani aritmetik ortalama buradaki sayıların a1, a2, a3, an, nokta, nokta, nokta an, bölü kaç tane sayı var burada? Bakın indis numaralarından anlayabilirsiniz. İndis numaralarından 1, 2, 3, n tane sayı varmış. O zaman n'ye bölüyoruz. Aritmetik ortalama bu şekilde hesaplanabilir. N tane sayının ortalaması x ve bu sayıların toplamı eğer... T ise arkadaşlarım, bakın ne yapıyoruz? X eşittir t bölü ne? İse bu ne demek oluyor? Sayıların toplamını nasıl buluyoruz? Sayı adediyle sayı adediyle ortalamayı çarparak, x'i çarparak. İki sayının orta noktası nasıl bulunur? Örnek veriyorum. Ben kaç yaşındayım? Yani 31 yaşındayım. Sen de sevgili arkadaşlarım, varsayalım ki 17 yaşındasın. İkimizin, ikimizin yaşlarının tam ortasındaki yaş nedir? Diye sorduğum zaman ne yapıyorsun? İkisini topluyorsun. Ne yaptı? 48. Bunu ikiye cort diye bir bölüyorsun. 24. İşte ikimizin ikimizin yaşlarının tam ortasındaki yaş budur diyoruz. Anlaştık mı? Yani böyle 24 yaşlarında böyle üniversiteden mezun olmuşsundur. Erkeksen askerliğini falan yapıp gelmişsindir yüksek ihtimalle. Artık işini de eline almışsındır. Ee, para falan biriktiriyorsundur, Bir şeyler yapıyorsunuz. inşallah. Tamam Belki hala bunu da nasıl halledecekmişiz? İkisini toplayıp ikiye bölüyoruz. İki sayının tam ortasındaki sayıyı bulabilmek için ikisini topluyorsun ikiye bölüyorsun. Üzerinde çalışıldığı alandaki önem derecelerine göre puanlandırma yapılarak ortalama hesaplanmasına ağırlık ortalama denir diyoruz. Birinci sorumuz. Örneğimiz diyelim daha doğrusu. 5 tane sayının ortalaması 12. 12. Bu sayılara ortalaması 8 olan 3 tane sayı eklenince yeni ortalama kaç olur? Bak şimdi 5 tane sayının ortalaması 12 ise bu sayıların toplamını ben 5 çarpı 12 şeklinde bulurum. Toplamları neymiş? 60. Şimdi bu sayılara bu sayılara 3 tane daha sayı eklenir. Toplam sayı dediğimiz ne olacak? Adet 8 olacak. Bu eklenen sayıların toplamı da 24. O zaman 24'de 60 toplarsanız yeni toplam 84 olacaktır arkadaşlar. Yeni ortalamayı sormuş bize. Tabii ki 84 bölü 8 olacaktır. İkisini de 4'e bölerek sadeleştirebilirim. 4'e böldüm 21, 4'e böldüm 2. 21 bölü 2 benim ortalamam yani 10,5 sevgili arkadaşlarım benim yeni ortalamam olacaktır derim. İkinci sorumuz 20 kişinin bakın 20 kişinin katıldığı bir sınavda adayların cinsiyetlerine göre sınav ortalamaları ve genel ortalama aşağıda verilmiştir. Bakın. Kızların ortalaması 8 erkeklerin ortalaması 6 Genel ortalama ise 6,8 Buna göre sınava kaç tane kız öğrenci katılmıştır diye sorulmuş bize Şimdi şöyle düşüneceğiz arkadaşlarım 20 kişi vardı ya Bunlardan a tanesi kız olsun Doğal olarak otomatikman 20-a tanede erkek var Kızların yaşları toplamı ne olur? Kızların yaşları toplamı 8 çarpı a olur 8 çarpı a Artı erkeklerin yaşları toplamı ne olur? 6 kere 20 eksi a olur. Bakın 6 kere 20 eksi a olur. Bu da kızlar ve erkeklerin yaşları toplamını buldum ya. Aslında bu genel toplamın genel yaş toplamıdır aslında bu. Genel yaş toplamını nasıl bulurum? E, sınıfta 20 kişi vardı. 20 ile 6,8'i çarparım. Şimdi şöyle çarpacaksınız onu 20 çarpı 6,8 diyoruz ya. Şu sıfırı silersin şuradan. Virgülü şuraya kaydırırsın. Böyle 2 kere 68 olur böylelikle. 2 kere 68 de sevgili arkadaşlarım 136'dır. Demek ki bunların toplamı 136 olacakmış Peki Şimdi yazıyorum bak 8a artı 6'yı içeri dağıtıyorum 6 kere 20 120 eksi 6a Eşittir 136'yı çaktım buraya 8a'dan 6a'yı çıkardınız 2a 120'yi karşıya fırlattınız 136'dan 120'yi çıkardınız ne kaldı 16 Demek ki a kaçmış Hop, 8'miş Şimdi A'nın 8 olduğunu bulduk. Sınava kaç tane kız öğrenci katılmıştır diye soruluyordu bize. E ben dedim ki sınava A tane kız öğrenci katılsın. Aha burada yazdım bak A tane. E ben A'yı kaç buldum? 8. Demek ki benim cevabım da 8 mi çoğaldı. İkinci örneğimize çözdükten sonra ne yapıyoruz? Geçiyoruz üçüncü örneğimize. Halı sahadan maç yapan 6'şar kişilik A ve B takımlarının yaş ortalamaları sırasıyla 24 ve 27'dir demişim. A takımının yaş ortalaması ve B takımının yaş ortalaması. Bunların ikisi de 6'şar kişilik. 6'şardan maç yapıyorlar arkadaşlar tamam mı? Ulan kaç hafta? 4 haftadır 5 haftadır da halı sahanın maçlarını ekiyorum. Ee, i̇nşallah kızmıyorlardır. İnşallah. Belki de beni hatırlamıyorlar bile olabilirler yani. Yani olabilir değil mi? Neyse zaten yaşlandık artık. Ya, top peşinde koşturacak kadar ciğerimiz yok yani artık. Devam. A takımından bir kişi B takımına geçince. Ha bu arada şunları yazmadık. Yazalım. A takımının yaş ortalaması 24. B takımının yaş ortalaması 27'ymiş. A takımından bir kişi B takımına geçince. A takımının yaş ortalaması 22 oluyormuş. Bakın buradan aldık. Bir kişiyi bu tarafa transfer ettik. 5'e 7 oynuyorlar artık. 5'e 7 oldu değil mi takımların? yaş e, Takımların kişi sayısı. Peki şimdi bunların yaş ortalaması 24'tü ya. 6 kere 24 dedim. Tamam. 6 kere 24 dedik. Ee, bakalım A takımın yaş ortalaması. Tamam. Buradan bir kişi ayrıldı. O ayrılan kişinin yaşına x diyelim arkadaşlar. Şu A takımının o kişi ayrılmadan önceki yaşları toplamı. Şurası o kişinin yaşı. Ayrılan kişinin yaşı. Geriye 5 kişi kaldılar. Ve yaş ortalamaları da kaç olmuştu? 22 olmuştu bakın. 5 kere 22 diyorum. Bu da o kişi takımdan ayrıldıktan sonraki yaş ortalaması pardon yaşları toplamı 6 kere 24'ün sen 144 olduğunu biliyorsun Eksi x dedin 5 kere 22'nin de 110 olduğunu biliyorsun Demek ki bu x kaçmış arkadaşlarım 34 34 yaşındaki bir abimizmiş maç yapan kişilerden bir tanesi Ve bu kişi nereye geçmiş B takımına Şimdi B takımının yaş ortalaması kaçtır diye soruluyordu bize ne yapacağız? Önce B takımının yaşları toplamını bulacağız. 6 kere 27 diyeceğiz. 6 kişilerdi çünkü. Artı bunun üzerine 34 yaşında bir abimiz geldi bu takıma. Ve artık bu takım 7 kişi oldu. Şu an soruyu bitirecek olan hamleyi yaptık. Bu işlemi çözdüğümüz takdirde sorunun cevabını da net bir şekilde karşımıza bulacağız. 6 kere 27 kaç yapar? 120 artı 42'den 162 yapar. Ben bunun üzerine 34 eklediğim takdirde 196 gibi bir sonuca ulaşırım. Ve sevgili arkadaşlarım bu 196'yı ben 7'ye böldüğüm takdirde de cevabı bulacağım. Acaba tam bölünür mü bir bakalım. 19'un içerisinde 2 defa. 2 kere 7 14. 56'ın içerisinde 8 defa demek ki yeni, yeni yaş ortalamamız kaç olacakmış? 28 olacakmış sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim. Geçtim 4'e. 4. soru son sorumuz. Ama 4. sorunun içerisinde 2 tane şık var. A ve B öncülleri var. Onları da çözeceğiz arkadaşlar. Ve daha sonrasında ise bir sonraki aşamada... Testlerimizi çözmeye başlıyoruz artık Evet demiş ki bir okulda 42 tane öğretmen çalışıyor Bu okuldaki kadın öğretmenlerin Yaş ortalaması 37 Erkek öğretmenlerin yaş ortalaması 44'tür Eğitim yılı sonunda Yaş ortalaması 56 olan 3 tane erkek öğretmen emekliye ayrılmış Bay bay Ve ayrılan öğretmenlerin yerlerine yaş ortalaması 27 olan e, 3 tane kadın öğretmen atanmış Son durumda Okuldaki erkek öğretmenlerin yaş ortalaması da 41 olmuş. Buna göre son durumda A şıkkına diyor ki erkek öğretmenlerin sayısı kaçtı. Şimdi öncelikle biraz hikayeyi kurcalamamız lazım. Hikayeyi matematiksel dile dökmemiz lazım. Bir başarmaya çalışalım bakalım, yapmaya çalışalım. Şimdi okulumuzda 42 tane öğretmen vardı. Bu okuldaki kadın öğretmenlerin yaş ortalaması 37 idi. Erkek öğretmenlerin yaş ortalaması da 44 Yaş ortalaması 56 olan 3 tane erkek hocamız emekliye ayrılmışlar bakın yaş ortalaması yaş ortalaması 56 olan 3 tane hocamız emekliye ayrılmışlar ve ayrılan öğretmenlerin yerlerine yaş ortalaması 27 olan üç tane kadın öğretmen atanmış Pekala son durumda okuldaki erkek öğretmenlerin yaş ortalamasında 41 oldu bilgisi bize verilmiş Öncelikle sevgili arkadaşlarım Ben kaç tane kadın öğretmen var kaç tane erkek öğretmen var bu okulda bilmiyorum ama erkeklerin yaş ortalamasının 44 olduğunu biliyordum. Şimdi erkeklerin yaş ortalaması 44 iken varsayalım ki X tane erkek öğretmenimiz olsun. Bu e, hiçbir öğretmen okuldan ayrılmadan önce, emekli ayrılmadan önce erkek hocaların yaşları toplamı 44X'tir. Ve ben bu yaş ortalamasından 3 tane hocanın Yaş ortalaması 56 olan 3 hocanın ayrıldığını biliyorum. Yani bunların yaşları toplamı kadar eksilecek toplam. 3 kere 56 168 yapar. Bunlar eksildikten sonra kaç tane erkek hoca kaldı? X eksi 3 tane erkek hoca kaldı ve bunların da yaşları ortalaması 41'miş. Pekala yani şu an bayağı bir aşama kaydettik aslında. 44x yazdım. Denklem çözeceğim. Eksi 168 eşittir diyorum. 41x. Eksi 3 kere 41 de 123 yapar. Şu eksi 168'i sağ tarafa davet edelim, 41 xi de sol tarafa alalım. 44 xten 41 x çıkarsa 3x gelir. 168'i karşıya attım, 168 eksi 123 gelir arkadaşlarım ki sonuç 45'tir. 3x eşittir 45 ise x kaçtır ee, arkadaşlar? 15'tir. Şimdi ben bu okulda 15 tane erkek öğretmenin olduğunu biliyorum. E toplam öğretmen de 42 diye hani. Heh. E 42 ise madem öyle arkadaşlarım. Bu arada erkek öğretmenlerin sayısı kaçtır diyordu? Ben erkek öğretmenlerin sayısının son durumda kaçtır diyordu. İlk başta 15'te 3 tanesi emekli ayrıldığı için kaç tanedir? 12 tanedir. Şimdi B şıkkında çözmeye devam edelim çünkü çok güzel detaylar bulduk. 42 tane hocamız vardı bunlardan. Ben bunlardan ben 15 tanesinin erkek olduğunu biliyordum. Dolayısıyla 42'den 15'i çıkardım. 27 tane kadın hoca varmış. Ve 27 tane kadın varken biliyorsunuz ki o ayrılan 3 tane erkek öğretmenin yerine 3 tane kadın hoca geldi. Dolayısıyla artık 30 tane kadın hocamız var. 30 tane kadın hoca var. Pekala. Şimdi diyor ki bakın yukarıda. Bu okuldaki kadın öğretmenlerin yaş ortalamasının 37 olduğunu söylemişti. Yani 27 tane kadın hocamızın yaşları ortalaması sevgili arkadaşlarım 37'ymiş. 37. Bu Kimse gelmeden önce okula yeni bir hoca gelmeden veya yeni bir hoca gitmeden önceki kadın hocalarımızın yaşları toplamı ve yaş ortalaması 27 olan 3 tane kadın hoca gelmiş bakın 27 olan 3 tane kadın hoca gelmiş o zaman yaşları toplamı da 3 kere 20, 81'dir. Peki bize de ne demişti? Kadın hocaların yaş ortalaması kaç tane kadın hoca var 30 tane çok güzel çünkü soru bitti bu işlemlerin de hepsini tek tek yapmanıza gerek yok bakın iyi dinliyorsunuz 27'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz değil mi 27 parantezini alın 37 3 daha kaç yapar 40 yapar böyle 30 diyorsunuz şu 0 şu şu 0 gidiyor 3 ile bunu sadeleştiriyorsunuz 9 9 kere 4 36 yapıyor ve sevgili gençler 36'da bizim cevabımız oluyor. Böylelikle böylelikle aritmetik ortalama kısmını da tabii ki bitirmiş oluyoruz. Şimdi hocam ee, size bir şey sormak istiyorum. Sırada ne var? Diyorsanız eğer sırada sevgili arkadaşlarım problemler var. Pekiştiriyorum orantı problemleri test 1 pekiştiriyorum problemler olacak arkadaşlarım. Kitabımızın konsepti bu biliyorsunuz. Problemlere farklı bir soluk getirdiğini söylemiştim Farklı bir şekilde yaklaştığını söylemiştim Bu kısımlar zaten Metin yayınlarında vardı ama Bu şekilde sorular Sevgili arkadaşlarım mutlaka geçen seneden de bilenler vardır bunu Ciddi anlamda sizi geliştirecek üstünüze koyabileceğiniz Bir kere kitabın zaten sizi kandırmaması gerekiyor Hadi kardeşim yapabilirsin bak Bu, bu, bu değil arkadaşlar tamam Hiçbir kitap sen, sen o kitabı aldın soruları çözerken bir kere eğitici olması lazım. Bu kitap eğitici bir kitap aklınızda bulunsun benden söylemesi. Evet gençler sonraki videomuzda görüşürüz diyelim lafı fazla uzatmayalım. Hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.